Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı 21 Haziran Perşembe gününün ikinci maçı C grubunun dördüncü maçı olan Fransa Peru maçı olacak ve Dünya Kupası'nın sekizinci günü oynanacak İki takımın analizlerine geçelim Fransa takımı tarihinde bir kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır Tecrübeli ekip turnuvaya gelebilmek için 9 maç yapmıştır Bu maçlardan 7 tanesinde